Rüyada maydanoz görmek ne demek? Aslında çok büyük bereket. Hayır. Yani çok bekle. Yani yılı hangi mevsim görürseniz görün. Yılınız berekette. Paranız bollaşacağı. Evinizdeki huzursuzluğun biteceği ve gerçekten yeşil demetli bir maydanoz görmek bu yıl bolluğa, berekete, huzura, adalete, adaletsizliğin hepsinin biteceği çok büyük bir o oluşuma sebep olacağınızı gösterir ve adaleti temsil eder. Adalet demek, hakkınıza düşen ne varsa, hayatınızda ne almak istiyorsanız, hepsi size bereketiyle, hepsi size aydınlığına gelecek. Mesela ev, e, bekar bir kızınız varsa ve maydanoz gördüğü seviyasında e, şöyle söyleyeyim, doğru aşka, doğru sevgiye, doğru sevilmeye, doğru ...oluşma sahip olacağı... ...hayırlı inanca... ...hayırlı biriyle evlilik yapacağını gösterir. Yani mesela oğlunuz... ...yeşil bir maydanoz... ...gördüyse rüyasında... ...hem evliliği hem iş bereketinin... ...bir yıl boyunca... ...çok büyük bereketler... ...ev sahibi, araç sahibi, mal sahibi... ...yani kim görürse görsün bunu... ...kariyerinde, eğitiminde... ...sağlığında ne kriz varsa... ...çok güzel hayırlara... ...oluşacak. Mesela boşanma kararı veren bir çift bu rüyayı, rüyasında maydanoz görüyorsa tekrar bu ilişkiyi en iyi şekilde e, oluşturmak en iyi şekilde güzelliğe getirmektir. Eğer maydanozu yiyorsanız rüyanızda, mesela maydanoz gördünüz ama rüyada maydanoz yediğinizi görüyorsanız bu rüyasa iş, iş ortak yani işiniz, iş Ortaklı işler, faydalı kazançlar, işbirliği içerisindeki olacağınız her adımı doğru şekilde fayda sağlayarak kendinize hedef noktanızı gösterir. Yani aslında maydanoz görmek ve yemek size çok güzel bereketi, hayrı, hayırlı evratı, hayırlı aileyi temsil eder. Hayırlı kazancı, bol bol maydanoz görelim. Hayırlara vesile olsun. Rabbim adaleti ve vicdanı ve dini olarak da kendinizi sevgi ve Rabbime olan sevginizi de öğrenmeyi gösterir efendim. Sevgiyle kalın.